Arkadaşlar ikinize kanalıma hoşgeldiniz Bugün koruma alanında Şurada oynuyoruz ve Amacımız birinci olmak ve birinciliğimizi korumak Oyuna sonradan geçiyoruz Derken bu adamlar burayı ne ara bastı Araç Yok, Bak birinci kişi bir şey mesela o adamı Ne oluyor lan? Neye vurduğumu şaşırdım yemin ediyorum. Araç geri gidiyor. Senin katil. keskin nişancı korumamadığını çok kolay KD'ye kasabilirsiniz arkadaşlar Sniper olup Gladio'da başlarsanız daha iyi olur Gladio'da başlamayı tavsiye edilir Çünkü gerçekten çok iyi KD'ye kasabiliyorsunuz bu şekilde 29'u 3 araç durdu Hadi lan yine söylüyorum yani o da kafadan araç durdu kardeş şu araç geçmesi olmaz mı Ölüyor değil mi ben? yani hiç bilmiyorum ama araç geçmesi de olur hani araç durdu biraz geri gitmesi şart geldi. Abi Araç ilerlemiyor. Şu ayaklarını <gülüyor> iki İki kişi. Fakat şimdi. Direkt Derk bomba attı abi Bomba attı ya Bomba kişi Üç kişi Araç buldu Araç ilerledi En azından oh. Onun yüzü değiştirelim katil bazen böyle sistem vuranlar falan olur arkadaşlar araç ben, durdu ilerlemeyen insanlara ve araç durdu kafada araç Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. nereden sıklanır O sıklanır bir ne yapıyorsun? diyoruz. Yani atarak beyler. Aracın bitiş noktasına ulaştır. koruma. Ee, seri şekilde seviye atlayabilirsiniz. Ee, para kazanabilirsiniz. Paralarınızla da 30 bine materyal var. Materyal alın. ne kadar çabuk artı basarsanız o kadar iyi çalışır. ilerlemiyor araç durdu. Okey abi Araç ilerlemiyor. Şimdi ben taarruza geçeceğim bu en azından şu arabayı ilk geçişi ulaştırabildikten sonra gerisi kolay çünkü. İktimizi, itmemizi, resimlerde zaten. Araç geri gidiyor. Şurayı birazcık keselim. Benim kollarımı verin ya. Bu nasıl bir şeydir? Yani? Araç ilerlemiyor. İlerlemeye bakın. Benim bu 1. kişi ben, ben böyle sürekli hareket ediyorum burada. Çünkü <gülüyor> vurulmamız daha zor oluyor. Aracımızı nereye kadar getir? 2 dakika. Oldu. araç geçiş noktasına ulaştı. Çok güzel. güzel. burdan sonrası kolay ayağaç yani. buldum. Ondan sonrası kolay. Şimdi şurada bazı avcısı abi. araç ilerlemiyor. Sen de şuradasın büyük. <gülüyor> İki kişi. Gel evet. buraya sniper şey yapacağız Şu arabayı biraz bastırsam iyi olacak. İki kişi. Tam kafadan şakaçıkta bir destek değil. Destek lazım. Ne oldu orada bu? Nasıl? adamların hem yerini görürsünüz hem bir şey şansını var. Araç buldu. Biz... Araç buldu. Sniper nerede? Araç gellemiyor. uncu. Tamamız gitme noktasına ulaştı. 10 saniye. Selikat. <Sessizlik> <Sessizlik> Şimdi ben benim taktiği başta uygulayacağım. Biraz sıkıntı çünkü ben birinci Aracı bitiş istiyordum. noktasına ulaştır. Ayrıyeten anne şu an beraber de bitmesini istemem. Çünkü ben çok puan almam lazım. Şöyle şuraya kadar rahat edelim. Bizimkiler bir türlü buraya. Sese devam et. seri seri katil kelle avcısı seri katil seri katil bu kadar devam edelim böyle öyle böyle geçirmeyeceksiniz Kalbara araç bu seri katil <gülüyor> araç ilerlemiyor oyun doluyuz 8 canlı neler yapılır onu göstereceğim size. Bu kadar yani. 8 canlı. Aç geri gidiyoruz. Araç durdu. Buruyorlar yine ya. <gülüyor> Araç geçiş noktasına ulaştı. Ya vuruyordum tam da adamı yani. araç buldu araç ilerlemedi <gülüyor> iki kişi üç kişi <gülüyor> <da alakalıydı>. asap sevikatil <gülüyor> araç <değil> buldu <gülüyor> İlla ben mi elde oraya bu M400'e inşallah böyle maçı kazandım 1200 falan gelir <Sessizlik> belki daha fazla gelir 2000 2300'de zp gelebilir ne kadar 15 dakika falan hızlı XP ve para kasabilirsiniz 1300 1800 geldi neden çünkü zp arttırıcı bir tanesi bitmiş ee, bu şekilde Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim hani bayağı bir fark var insanlar arasında 700 Zp var artı 500 xp var Hani bu şeyin faydası oluyor adamın puanı 300 puan arasında bu kadar fark olmaz xp yüzde 30 zp yüzde 30 xp yüzde bir daha başlatıyorlar. Ben başlama dönünce en baştan beri de oynamıyorum. Sonradan girdim oyuna. Başlama dönünce şöyle diyeyim. Hani marketten benim yaptığım gibi hani bir aylık %30 30 sürekli EXP kasacaksanız yapabilirsiniz. Yok ben para yatırmayacağım diyorsanız da burada şey alabilirsiniz. Destek kasası alabilirsiniz arkadaşlar. EXP artırıcı falan oluyor paranız oldukça. Bunları tamamladıktan sonra materyallerden de 100 kromlu bir materyal alın ee, Bu da sizin işinizi görür Hani demir konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bunun için para biriktirebilirsiniz ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Umarım yardımcı olabilir olabilmişimdir ee, 1500 puanlık aranıyor oynayıp da sürekli insan öldürürseniz de e, size çokça yardımcı ol olacaktır Zula videoları devam ettireceğim Çünkü yani hem kolay oluyor hem kısa oluyor. Başka oyunlara da yöneleceğiz inşallah ileride vakti bir vakit buldukça. E, bu şekilde arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız e, çok iyi olur. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>